Evet e, tabi bunları böyle tekrar merhaba bunu böyle sanki ben demiştim demiş gibi videolar oluyor bunlar ama yani yapacak bir şey yok çünkü böyle garip garip e, yorumlar alıyorum cevap olsun ee, burada video paylaşmışım ee, video belli ee, o, da, o dönem aşırı hareketlenmeler oldu burada da burada bir kırılma gerçekleşti diye açık açık söylüyorum çıkamadığımız için. Ee, beklediğimiz gibi burada bir kırılma gerçekleşti. Ama 5.800'den altını tekrar görmedik. Ee, zaten bunda ben açıkçası bekleniyordum. Beğitmişim. Ee, evet, bu analizin sonrasında 7000'e bir mum çubuğu yaptık. Tabi arkasından bir video daha yayınlamak zorunda kaldık. Pek çok kişiyi yanıltan, tekniğimizi bozan, yani teknik, görünüm, teknik görünümler de kimi zaman bozuluyor. Her an, her dakika hemen işte bir şey söyleyeyim anlatmıyor olabilir bizde çarp. Burada bir bum çubuğu yaptık. O çoğu kişiyi yanılttı. Burası bir dip de olabilirdi. Ama burada şu şekilde bir kalıbın çalışması gerektiğini. Ve keza hemen bakalım. Sonrasında da şöyle bakalım. Evet şu mum çobuğu oluştu, ee, güzeldi tabi hepimizi heyecanlandırdı ama bakın yine burada böyle bir kalıp olduğunu, bunun garip bir hareket evet. olabileceğini belirtmişim. Ee, umarım burası diplir çalışır dedik ama bu e, ne dedik 7000 ama ihtiyacımız olan şey daha önce videolarda bahsettik 6.8-8.9 üzerinde en azından e, birkaç saat veya bir gün kalabilmek e, bakalım takipteyiz yukarı doğru bir e, hareket pat hareketi e, başlayabilecek mi hep beraber izliyoruz. evet yani yukarı doğru bir hareket diğer 3 videoda da söylemişim yukarı doğru düzgün bir hareket başlamadıkça Bilemiyoruz dedik. Burada bir sıkışma yaşadık. Bir yukarı denemesi oldu. Ama aşağıyı kırdı. Olur böyle şeyler. <gülüyor> Piyasa bunlar. Biz yönetmiyoruz piyasaları. Ee, bakalım bundan sonra ben Bitcoin'de en son tweet attım. Yukarı yönlü hareket devam edecek. Hatta boğa geliyor olabilir gibi esprili bir şey söyledim. Ve son bir haftadır da gördüğüm kadarıyla çok takip etmesem de şöyle bir baktım güzel yükseliş yaşayan altcoin'ler olmuş. Belki fırsat bulursam bir kaç tanesiyle ilgili video yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.